İsmim Ahmet Soy, ismim Aşkara. Bu da pazarında esnafım. Babadan gelen bir meslek. Aşkara ticaret olarak devam etmekteyiz yıllardır. Şimdi savaş üzerinden fiyat etkilenmesi daha çok bizim üretimimize bağlı. Üretim ve tüketim eşdeğer olursa eğer hiçbir şekilde alım yapılmaz ve bu da hiçbir şekilde etki etmez. Şayet üretimimiz yüksekse zaten almayız. Hani fazla bir fark olmaz. Ama şayet üretimimiz azsa her türlü bir etkilerini görmek mümkündür. Şimdi çok fazla etkileniyor. Esnaf neden etkileniyor, vatandaş neden etkileniyor? Burası hayvancılıkla geçinen bir şehir. Yani ülkemizde de hayvancılık çok yaygın. Ülkede şayet hayvana verilen yemler fazlasıyla yüksek olursa hayvan beslenilemez. Ve bu sürekli döngü yapılamaz. Döngü yapılamadığından dolayı da bu iş kurur. Yapılamaz. Şu an verilen devlet destekli arpalar yüzünden mesela hani iyi ki veriliyor. Çünkü arpa yok zaten de devlet destekli verilen Arpalar yüzünden biz zaten burada iş yapamıyoruz. Hani işlerimizde zaten bir aksaklık oldu. Hani bunu biliyoruz. Herkes tarafından bilinen bir şeydir bu. Öte yandan fiyatlar fazlasıyla yükseliyor. 4000 4400'ü bu sene 5 TL'yi gördü. Arpa 5 TL'yi gördü. Yükseldiği için de hiç kimse alamıyor. Alamadığı için de mecbur Peki Geçen sene oranla fiyatlar ne durumda? Geçen sene oranla hani %100'lük bir artış saplanmış durumda. Çünkü 2 TL 2,5 TL'den Direkt 5 TL, 4 TL, şu an satılan fiyat 4, 400, 4 milyon, 4 milyon 200 civarında bir değişiklik gösteriyor. Devlet destekli arpa ise 2 TL, 275 kuruş. Ee, yeniden akaryakıtı bir zam bekleniyor. Akaryakıtı gelen zam buğdayı fiyatlarını etkiler mi? Ee, akaryakıt her türlü etkiler. Neden diye soracaksanız akaryakıt üzerinden e, nakliyeler, akaryakıt üzerinden geldiğinden dolayı şehir dışından gelen nakliye seferleri artacağından dolayı bu da arpaya her türlü etki ediyor. Hani her şeyin etki ettiği gibi bu da etkiler. Yani şu an üretim ne durumda peki? Yağışlar oldu geçen sene oranla yani üretim artar mı? Artarsa fiyatlar azalır mı? Ya da bir değişiklik gösterir mi? Ya, üretim artarsa tabii ki de fiyat değişikliği gösterir. Çünkü çok fazla mal varsa herkes elinden çıkarmak için düşük bir miktar dahi olsa satmaya çalışır. Ambarlama sistemine geçmez. Çünkü ambarlama sistemi pek uygun değil. Peki bir düşüş bekliyor musunuz? Yani yağışlardan dolayı şu an itim... Biraz geçen sene oranla daha iyi, yağışlar daha fazla. Tabii ki de çünkü yaş sizin de söylediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi gerçekten fazlasıyla yükselmiş durumda geçen seneye nazara. Her türlü bir indirim olması bekleniliyor. Arpa bu yem satıp alıp satıyoruz. Artmaması için dua ederiz ama belli olmaz yani işin doğrusu. Bu yılda ekimler güzel gidiyor bizim buradaki ekimler. Mayıs yağmurlarına kaldı, hiç yağlamaysa da. Mayıs'ın birinci ayında güzel yağmur gelir, bizim hekimler de iyi verim alır sorulardan. O zaman inşallah bir şey yok inşallah. Geçen sene oran harman zamanında 2.700, 2.800, 2.900. O birdenbire fiyatlar ikiye katlandı. Fiyatlar yükseldi yani bugün mesele bugünlerde buğday ser, boğdaylar temiz boğday, Antep'te 5-6'ya kadar çıktı. 50 arpalar biraz pahalıdır yani, 4.300-4.250 falan. Genel, yani zam bekleniyor tekrardan. Zam, zam bekleniyor. etki eder, etki eder. Şimdi arabalar falan hepsi mazotla gidip geliyor bu işte. Etki eder yani yani az yüzde bir on falan etki eder bu mallara. <gülüyor>